Bedenimi hapsettim karanlığa Bu gece şerefine içeceğim sadece Ben siyah beyaz görürken her şeyi Doluna eşlik eder bana her gece isteyip yapabildiğim tek şey Kendime zarar vermekten ibaret on iki arada kaldığı bir gece yarısı Bu kalbi bir ziyarete Ön İçimdeki karanlığa güneş ister. Çok taner istediklerim olsaydı Bu hayatta yorulmazdım yok da Ama Büyüdükçe hayat küçüldü gözlerimin önünde Süründükçe kanat çırptı o uykümde. Yıldız gibi o düşlerimde Sessizliğe dağlı Üzüllerime dağlı Başka akşamlarda ben yine kendime kala kaldım. Sessizliğe daldım, üzüllerime daldım Başka akşamlarda ben yine kendime kalakala kala. Kaçıncı kadeh ömrümden akan Kaçıncı vazgeçiş, kim bilir ruhum sonbahar Medcezi'ye kalbim ona şahit emfikir Karanlık sokaklar seni bana yazdılar Her bir köşesi dolu dizi ama hiç gelmiyor o mevsimi seri şair ama bezgini Bir hatıralar var Bir şarkı şarkıları mı var Son kadehi Suskun dilim dalar gözlerim Uzaklar ama yine soldun tini Yine batem Yine yıldızlar Sonsuz gibi parlıyorlar oh. Her gece her gece Dalar gidim o düşlere Sessizliğe dağlı Üzüllerime dal Başka akşamlarda ben yine kendime kala kaldım. Sessizliğe daldım, üzüllerime daldım. Başka akşamlarda ben yine kendime kala kaldım.